Herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Word üzerinde kısa kısa bilgiler vereceğiz. Örneğin ilk bahsedeceğimiz konu satır aralığı nasıl yapılır Word'de. Şimdi biz buraya 2-3 satırlık böyle K harflerini basalım. Yani sizin burada normal yazı da yazabilir. Ben şu an göstermelik bu şekilde yaptım. Buradaki satır aralığını ayarlamak için giriş kısmına tıklıyoruz. Giriş kısmından paragraf bölümünde şu şekilde aşağı yukarı ok ve kenarına çizgili olan bir yer var. Zaten üzerine gelince satır ve paragraf aralığı diyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan istediğimiz satır aralığını seçiyoruz. Mesela şu an bizimki 1.15 de ayarlı. İstersek bunu iç yapabiliriz. Veya 2.5 yapabiliriz. Burası bu şekildeydi. Şimdi sıradaki bilgimiz belgemizde sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan boşluklar nasıl ayarlanır. Bunun için düzen kısmına tıklıyoruz. Düzen kısmından kenar boşlukları var. Bakın sayfa yapısı bölümünde en sol tarafta kenar boşlukları var. Buraya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi önceden ayarlanmış kenar boşlukları var. Normal, dar, orta, geniş, yansıtmalı. Eğer bunlar bize uygun değilse, özel kenar boşluklarına tıklıyoruz. Gelen sayfada burada üst taraftan, soldan, alttan ve sağdan istediğimiz gibi kenar boşluklarını ayarlayabiliyoruz. Bakın şu şekilde. İstediğimiz yapıda kenar boşluklarını ayarlayabiliyoruz. Tamam dediğimiz zaman gördüğünüz gibi... Kenar boşluk yapısı belgemize uygulandı. Hemen diğer bilgimize geçelim. Word'de eklediğimiz resimlerin boyutlarını nasıl ayarlarız? Bunun için ben önceden iki tane resim eklemiştim. Resmimize sağ tık yapıyoruz. Boyut ve konum diyoruz. Buradan resmin yüksekliğini ve genişliğini birebir santim ölçüsünde ayarlayabiliyoruz. Mesela bu resmimizin genişliği. 10.11 santim yüksekliği de 5.33 santimmiş. Biz buradan resmin yüksekliğini arttırdığımız zaman gördüğünüz gibi genişlikle onunla orantılı olacak şekilde artıyor. Buradan tamam dediğimiz zaman bakın ilk başta küçük olan resmimiz büyüdü. Şimdi diğer resmin üzerinde aynı şeyi yapalım. Yine sağ tık yapıyoruz. Boyut ve konum diyoruz. Buradan yükseklik ve genişlik ayar kısımları var. Gördüğünüz gibi genişliği düşürdüğüm zaman yükseklikte onunla orantılı olacak şekilde azalıyor. Bunu da bu şekilde yapalım. Tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi bu resminde boyutu küçüldü. Resimlerimizin boyutlarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Allah Allah Allah! Eğer bu şekilde kısa kısa bilgiler istiyorsanız, daha fazla video gelsin istiyorsanız kanalı abone olup videoyu beğenmeyi ve çevrenizdeki insanlarla da bu videoları paylaşmayı unutmayın. İyi günler.